Merhaba arkadaşlar, bu hafta Nebil Sayın da sokaktayız. Merhaba hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İşte yaşıyoruz bir şekilde. <gülüyor> bir dizi yoğunluğunda Haziran'da çıktınız. İçeride evet. diye böyle efsane bir diziydi. Ve, ve Türkiye'yi... Gündemini, gündemine oturmuş bir diziydi, coşkun karakteri. Yani farklıydı, evet. Farklıydı evet. Dikkat çekti, evet. O da orada çok iyiydi. Yani şu an gerçekten çok iyi. Değil. Hani bunu söylemek belki benim haddim değil ama bir izleyici olarak gerçekten çok beğendim, öyle diyebilirim. Ve hayran kaldım. Yani. O set, o set çağrıcısının elinden çarıştıktan sonra, o makyözünün, o kuaförünün elinden girdikten, o asistanların ''Hadi Nebla abi sahnen geldi'' diye çağırmasından sonra zaten oraya sığır bağlasan güzel oynardın. yok Gerçekten evet. iyiydiniz onu söylüyorum. Peki şimdi yeni bir dizi başlıyor, evet. ''Çukur'' ve hatta başladı sayılabilir. Hmm. Bu video yayınlandığında başlamış olacak. Evet. Orada Muhittin karakterini oynayacaksınız. Hmm. Nasıl bir karakter? İşte Muhit'in eski müzisyen. E, mahallede berberlik yapıyor. E, biraz kriminal bir bölge fakat Muhit'in e, ruhunda sanat olduğu için, müzik olduğu için yani. kendini biraz o dünyadan uzak tutmayı başarmış. Biraz farklı açıdan bakabiliyor da yaşananlara. Böyle bir karakter. Evet. Yani i̇lk oynadığınız karakter biraz daha psikopatvari bir adamken evet. şimdi Aha. daha sanatlı. Peki e, bir oyuncu olarak hangisi daha size sıcak gelir? E, hepsi sıcak gelir. Yani e, beni zorladıktan sonra, hani benim bana yeni kapılar açtıktan sonra, yani tarladaki domatesi oynamak da bana heyecan verir. Onun da yeşiline ayrı, kırmızısına ayrı oynarız. Peki genel anlamda neler yapıyorsunuz? Şu an bir dizi işte set var, Boğaziçi Sanat'ta da başlıyorsunuz. Evet. Bunların dışında neler var? Valla işte şey var, benim her zaman, biz oyuncular ekonomik anlamda biliyorsunuz yani istikrarsızdır hayatımız. Evet. Benim her zaman yedekte bir işim var, bir deri eşya tasarımlar tasarımlarım var, el evimin tasarımlarım var. Instagram hesabına girerseniz orada görürsünüz zaten bazı ufak tefek eski çalışmalarımı. Bir taraftan onu işte bir ucundan devam ettiriyorum yani o işi bir tarafa bırakmıyorum. Bundan sonra çünkü piyasa koşulları belli her an işsiz kalma ihtimalimiz <gülüyor> arkamızda böyle <gülüyor> bekliyor bizi. <gülüyor> Peki deri işi nerede yapıyorsunuz? Ya şöyle İzmir'de yaşıyoruz biz. Ailem İzmir'de. İki yıl önce biz İstanbul'u terk ettik, İzmir'e gittik. Yani Oğlumun biraz çocukluğunu güzel geçirebileceği bir yerde yaşamak istedik. Tekrar döndünüz mü? E, ya? Yani ben iş için gelip gitme halindeyim. Fakat şimdi İstanbul'daki zamanım İzmir'den daha fazla tutmaya başladı. O yüzden burada küçük bir atölye yapacağım şimdi günler. Boğaziçi Sanat'ta neler evet. var? E, Boğaziçi Sanat'ta, sanatta yani. da işte e, fakat öyle çalışmalarımız oluyor. Öyle. Yani Hatta henüz Kaç gün buralardasınız diye soralım Boğaziçi Sanat'ta? Yani... Valla... Haftanın dört günü, beş günü buralardayım. Yani işte set programın, prova programının dışında buradayım. Burada gittin. Evet. evet. E, şimdi sokağa gelelim. Hmm. Nasıl bir sokakta büyüdünüz? Ama ben ana caddede büyüdüm, yani Ankara'da, Antep'te. fakat şey, e, mahalle havasının olduğu, semt kültürünün yaşandığı bir yerdi. Ondan sonra bir de bir nimet işte bütün binaların arka bahçeleri, ortak bir bölgeye bakıyordu. Dolayısıyla kalabalık bir arkadaş grubumuz işte iki sokağın ve caddenin bir kısmının toplamı kadar. Çocuk oralarda büyüdük. Sonra İzmir'de yaşadınız? Yok hayır. <gülüyor> İzmir'de yaşamadım. Evet. Ben fakülte bitene kadar Ankara'daydım. Sonrasında İstanbul'a geldim. İşte bir 17 yıl kadar burada yaşadıktan sonra İzmir'e geçtik. Peki yani çocukluğunuza dair böyle hatırladığınız ilginç oyunlar var mıydı? sokakta oynadınız. Genelde futbol hmm. erkekler denince futbol ama ama ben de. çok yeteneksizdim. Oynayamadım, beceremiyordum. Beni ya kaleye, işte imkansız adam bulamazlar, oynatıyorlardı beni. Ee, şeyleri, e, bu saklambaç oynamaya bayılıyordum. Onu çok seviyordum. Ondan sonra bir de şey hani futbol değil ama Başka top oyunu Trevor, yakan toptur, evet. işte kıkılas saklanmıştır, dalyadır falan, onları oynattık. Evet. Onları oynadık. Evet. İstanbul'da en çok sevdiğiniz, beğendiğiniz bir sokak var mı? İstanbul'da bir yaklaşık 9 yılım bir tarla başında geçti, mahallede altın bakkal sokakta geçti. Evet. E, o sokakı hiç çok da severek hatırlıyorum. Arada yine giderim ama tabii eskisi gibi değil çünkü. E, mahalle diye bir şey kalmadı artık. E, oranın insanları da artık orada yaşayamıyorlar ekonomik sebeplerle. Aynen. Oraya rezidanslar yapıldı. İşte ben de e, şurada şöyle şununla oturmuştuk, sohbet etmiştik, şurada şu olmuştu diye Boğaz'ım dildenerek dolaşıyorum herhalde. Ben Osman Bey'de falan görüyorum o taraflarda, oralarda mı oturuyorsunuz. Bazen karşılaştığını kaç defa yanlış hatırladık. Vallahi şimdi e, İstanbul'da ev tutmadım daha. Evet. O yüzden cebimde beş tane anahtar emlakçı gibi dolaşıyorum. <gülüyor> Akşam e, artık yatma vakti geldiğinde hangi eve yakınsam oraya giriyorum. <gülüyor> <orada. gülüyor> o gün orada o deneyeceğim deneyeceğim. Oralarda, <gülüyor> Evet öyle denk gelmiştir. Peki var mı yeni bir projeniz, yeni çalışacak? Yani haricinde çukur var zaten. Valla şu anda artık yeni bir proje görünmüyor. Yani e, yeter. Çünkü provaları yeni bitirdik zaten. Evet. Karamazov kardeşleri yeni oynamaya başladık. E, Çukur da işte e, bu hafta televizyonda dönmeye başlıyor. E, yani bana bir nefes alacak zaman geldi. Bir yeni projeler zaten kendini gösterecektir, kendiliğinden oluşacaktır. Çukuru ne zaman çekmeye başladınız? Çukuru iki ay oldu işte. Bayağı da gizli tutulmuş. Yani. Son iki hafta, üç hafta da tanıtımlara dönüyor yanlış e öyle Yok o kadar değil ama fazlaca böyle evet. herkesçe malum olması evet, son evet. iki üç hafta. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi teşekkür ederim. katıldığınız için çok sağlama günaydınız. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.